Hayırlı evlat. Hazreti Muhammed. Vakıfların tarihi. Arapça bir sözcük olan vakf sözcük anlamıyla durdurma, hareketten alıkoyma, hareketsiz bırakma manalarının dışında tamamen verme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 Tarihte bizim bildiğimiz anlamda ilk vakıfsa Hazreti Ömer tarafından kurulmuştur. Hazreti Ömer'in Hayber'in fethinden sonra ganimet olarak kendisine düşen bir araziyi satılmaması, miras bırakılmaması ve hibe edilmemesi şartıyla fakir, köle, misafir ve Allah yolunda olanların istifadesi için vermiştir. Anadolu topraklarındaki ilk vakıfsa Erzurum'un Pasinler ilçesinde.